Ama böyle yüzeyel onlara da belki değinebiliriz. Kemoterapi ile ilgili en sık görülen yan etkiler bulantı olabiliyor. Buna, buna yönelik bulantı kesici ilaçlar var. Öncelikle, öncelikle kemoterapi öncesi verilen medikasyon dediğimiz bir takım ilaçlarla kemoterapinin yan etkileri daha azaltılabiliyor. Bazen periferik nöropati dediğimiz el ve ayakların en uçlarındaki sinirlerde Yıpranmalar olabiliyor. Bu kendini uyuşukluk şeklinde gösterebiliyor. Bunlara da nörolog arkadaşlar destek oluyor bir takım ilaçlarla. Onun haricinde bazen kan değerleri düşebiliyor. Bunlara yönelik ilaçlar var. Onlarla gene bu tedavilerle başarılı bir şekilde kemoterapi protokollerini arkadaşlarımız sürdürebilmekte. Radyasyon onkolojisine gelince akciğer kanserlerinde en önemli yan etkimiz...